Arkadaşlar herkese merhaba. İddia, tahmin ve kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 6 tane maç hazırladım arkadaşlar. 4.38 oranlık bir kuponumuz var. Yalnız maçlara geçmeden önce arkadaşlar, geçen videomuzda paylaşmış olduğumuz 7 tane maçın 6'sı başarılı bir şekilde geldi ve maalesef Rapid Win Tirol maçı ters bitti arkadaşlar. <gülüyor> Handika bir dediğimiz maç maalesef kırmızı kartan dolayı olmadı gelmedi. Hop Provence'li maçına iki buçuk dedik. Karlsruhe Düsseldorf maçına iki buçuk dedik. Oranlar süper. Bir altmış yedi, bir Lille maçına yine bir buçuk üz demiştim arkadaşlar bir 175 orandan. yine 1.65 orandan oranan Slovva Kaspartaprak iki buçuk üz demiştim O da başarılı bir şekilde geldi Tabii ki şansımızın yardımıyla diyelim biz buna ee, son zamanlarda alınan sonuçlara çıkan sonuçlara bir dikkat edin arkadaşlar yine videomuzda paylaşmış olduğumuz 4.29 oranlık kuponumuz arkadaşlar maalesef Beşiktaş'ın mağluiyet e, olmadı, gelmedi. Sağlık olsun diyoruz. Yani Alanya içeride dışarıda kaybediyor. Beşiktaş içeride dışarıda kazanıyor. Biz oynadığımız zaman yattı. Ki bu hafta bütün maçlar yattı arkadaşlar. Ha, bir Paris Saint Germain'e bakın. Bir ne bileyim Beşiktaş'a bakın. Bir Fenerbahçe'ye bakın. Bir Başakşehir'e bakın. Bayern Münih, dünya devi dediğimiz Bayern Münih bir bak kalıyor. ya Borussia Dortmund kendi aslında 5-1 yeniliyor arkadaşlar. Yani e, sizlere söyleyeceğim maalesef ve maalesef bu iddiadan kimse zengin olmaz. E, öyle bir hisse kapılmayın. Kendinizi kaptırmayın arkadaşlar. Üzülürsünüz. Hakikaten üzülürsünüz. Nice insanların ocağı söndü bu, bu şekilde. Nice insanlar e, çok şeyini kaybetti. Yani evini, arabasını, parasını eşini, çocuklarını, her şeyini kaybetti arkadaşlar. Kumara çevirmeyin arkadaşlar bu oyunu. Sadece takiplik. <gülüyor> yani zevkine oynayın. Öyle söyleyeyim size 10 lira atın, 5 lira atın, 3 lira atın, 20 lira atın, 50 lira atın. Fazla atmayın ama. Yani atmayın derken fazla oynamayın. Anlamında e, kullandım o tabiri. Yani yüksek basmayın arkadaşlar. Bakın hiç kimse bu işten karlı çıkmaz. Sadece bahis şirketleri kazanır. Sürekli kasa, kasa kazanır arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli olmakta e, yarar var. Sizlere tavsiyem. Sizlere vereceğim maçların arasından iki tane maç seçip sizin de güvendiğiniz bültende bulunan yüzlerce maç var. Şöyle göstereyim ben size. Yüzlerce maç var arkadaşlar. Sizin de güvendiğiniz bir maçı ekleyip kombin yapabilirsiniz. Yani zaten ben bütün maçların tahminini bilsen e, iddia şirketi batar. Yani ben değil, herkes bütün iddia kanallarını gezin arkadaşlar. Yani e, nadir diyebileceğim e, insanlar var bu işten anlayan. Yani ne kadar anlarsan Allah arkadaş. Ne kadar anlarsan, ne kadar takip edersen, ne kadar Analiz yaparsan onlar istedikleri gibi bitiriyorlar arkadaşlar maçı. Ha, bir birde takıyorlar. 2-0'da takıyorlar. Dakika 90'da penaltı kaçırıyor. Hakemin verdiği yanlış kararlar bizi üzebiliyor arkadaşlar. Kendinizi kaptırmayın. Size tavsiyem bir kardeş, bir abi nasihatı. Kendinizi kaptırmayın. Bu işi zevk için oynayın. <gülüyor> yani kupon yaparsın. Yani takiplik. Hani ben 5 lira atayım da işte 100 milyar kazanayım. Yok öyle bir dünya. Kimse sana yedirmez kardeşim. Yani kusura bakma. Yok. Öyle bir dünya yok. Neyse kusura bakmayın kafanızı ağrıtıyorum. Bazen yani içimde birikmişler var. Kardeşlerimizi uyarmak zorundayız. Bu iddiaya yeni başlamış kardeşlerimiz var. Lütfen ve lütfen kendinizi üzecek miktarlardan uzak durun. İlk maçımız Kisvarda Ujbest maçı arkadaşlar. Bu maça 2.5 üst düşünüyorum ben. Karşılıklı gol varını da alabilirsiniz. Yalnız maç üste gidecek. 2.5 üst ideal tercihimiz olsun. Bugün bilgisayar başında değilim arkadaşlar. Çalışıyorum. Ben de sizin gibi bir iş sahibiyim. Ama gün boş geçmesin arkadaşlara yardımcı olabilmek adına. Bu maçları çıkarttım. Kafanıza, aklınıza yatıyorsa sizlerde de değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız arkadaşlar Greifurt-Darmstadt maçı. Yine iki buçuk üst düşündüğüm bir maç ve karşılıklı gol var. Tabii ki iki buçuk üstünü aldım ben bu maçın. Bir kuponumda bu şekilde değerlendireceğim. Üçüncü maçımız... Hannover-Bohum maçı arkadaşlar. Saat 20.30'da başlayacak. Almanya 2. Almanya-Bundesliga 2'den arkadaşlar. Hannover-Bohum maçı. Bu maça da 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar. 1.60 orandan değerlendirebilirsiniz. Bir kuponunuz da. İngiltere 1. liginden saat 22'de başlayacak arkadaşlar. Doncaster-Swindon-Town maçı. Yani karşılaştırma yaptık, analiz yaptık. Biraz çalıştık diyelim biz buna. Bu maçtan da 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar. İki, yani 3 gol çıkacağını umuyorum. Yani o şekilde umuyorum. Yani analizlerimiz onu gösteriyor. İki takımdan da gol bekliyoruz. Ve maçımız üste gidecek. Yine saat 22'de başlayacak. Carlis Mansfield maçı arkadaşlar. Yine 2.5 üst düşündüğümüz bir maç. Karşılıklı gollerde de 2.5 üste gidecek bir maç arkadaşlar. Bir bakalım. Karşılıklı gol var. Oranı 1.67 arkadaşlar. Üst oranı 1.70 Hangisi size uyuyorsa yani sizler de bir kontrol edin gözden geçirin. O şekilde değerlendirin arkadaşlar. Hiçbir tahminin garantisi yok. Bu maça da biz 2.5 üst düşünüyoruz arkadaşlar ve son maçımız Stuttgart Union Berlin. Biliyorsunuz Stuttgart Borussia Dortmund'u darmadan etti arkadaşlar hafta sonunda ve Union Berlin Bayern Münih'le 1-1 kaldı. Tabii ki bu maçlara güvenerekten yani e, son maçlarını bas alaraktan ve açılış oranlarını bas alaraktan arkadaşlar bu maçın da 2.5 üste gideceğini düşünüyoruz. İki takım da e, gol atar diye düşünüyorum ama tabii ben 2.5 üstünü bas aldım. 1.55 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Kuponumuza geçelim arkadaşlar. Kuponumuz biraz farklı. Yani farklı derken farklı tercihlere gittim ben. Tabii ki aklınıza yatıyorsa oynayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hiçbir tahminin garantisi yok. Yüksek basmayın. Yüksek meblağlardan uzak durun. Yani üzüleceğiniz miktarları basmayın arkadaşlar. İşte ben 500 basayım da gelirse bin, 3500 alacağım. O şeylere girmeyin. 10 lira basayım 50 lira alayım arkadaşım. Benim için yeter. En mantıklısı o. O şekilde oynayın. Yani bunu kumara çevirmeyin arkadaşlar. Evet kuponumuzun ilk maçı arkadaşlar. Stuttgart ev 1.5 üst 1.75 oran. Şöyle göstereyim ben. Stuttgart maçı arkadaşlar. İkinci maçımız Dons-Petterbrot maçı 2.5 üst. Bakın arkadaşlar Stuttgart ev 1,5 üst. Ya yani yanlış şey olmasın, anlaşılma olmasın. Stuttgart 2 gol atar yani. 1,5 üstünü alabilirsiniz 1,75 orandan. İkinci maçımız Doncaster Broughton maçı 2,5 üst. Bir oranına bakalım. 1,67 oran arkadaşlar. Ve Doncaster şöyle göstereyim ben. Doncaster, sevin don arkadaşlar, yine iki buçuk üst oranına bakalım. 150 oranı var arkadaşlar, toplamda 4.38 oran yapıyor. Aklınıza yatarsa oynayan, güvenmediğiniz maç varsa çıkarın, o şekilde değerlendirin arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Genelde ben hafta içi e, video yayınlamayacaktım, e, çünkü işlerimin yoğunluğundan dolayı. Bir de fazla güvenmediğimden dolayı arkadaşlar genelde hafta sonları e, videolar yayınlayacağım. İnşallah çok çok yakın zamanda da e, canlı maçları açacağız arkadaşlar. Canlı bahisler alacağız. Oradan da yararlanabileceksiniz. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Bol kazançlar.